Bunun için çok uğraştık ve sonunda GTA 5 onlinea girdik. Bu kanalda GTA 5 videosu olacağını biliyordum bir gün. Ama ne zamanda onu bilmiyordum. Ama artık gördüğünüz gibi GTA 5 oynuyoruz. Evet. lalet olsa oyun oynuyoruz. Bir dışarı çıkalım da bir gezelim az ya. GTA 5'in o büyüleyici olmayan dünyasında. Ee, yani değil artık. Büyüleyici değil. Tamam 2014'te falan büyülenebiliyorduk da artık yeter de. Yeter de artık. Evet. Aa kar yağıyor. Aman Allah'ım. lanet olsun. Dur bakayım kartop alabiliyor muyuz yerden? Nasıl alıyoruz acaba? Ee, yerden kar almak istiyorum. Dayı bana yerden kar verir misin? Sen gerçek kar mısın? Karı satın almayacağım herhalde. Gerçekten karı satın almayacağım değil mi? Neyse paramız var Allah'tan. <gülüyor> Neyse şuradan. Ee... Bu arada arkadaşlar oynuyordum ama videosunu çekemiyordum. Bu yüzden bu arada kanalda GTA yoktu yoksa salaklığıma değil. Yani oynuyordum ama videosunu çekemiyordum. Bilgisayara bak birkaç update yaptım. Şimdi videosunu da çekiyoruz. Allah'a şükür. Ee, bu yüzden e, hadi bakalım. Oynayalım kodumun oyununu. Şimdi selamun aleyküm. Ee, öncelikle bir araba çağıralım yav. Bir araba çağıralım yav. E, mekanik. Mekaniği bir arayalım. Mekanik. Abimiz açsın bir telefonu. Mekanik aç artık. Aha. Hmm. Bununla gezelim. Ben bunu çok seviyorum ya. Umarım sizi seversiniz bakalım. Böyle ne bileyim. Böyle bir iş adamı hava katıyor direkt insana ya. Aa birisi geliyor. Şöyle bir güdümlü füzemizi alalım da. Aa güdümlü füzemizin mermisi bitmiş. Neyse şunu alalım elimize. En kötü tararız. Ee, kamil adaylarını taramayı da düşünüyorum bu videoda. Bakalım bu videoda çok şey olacak. Umarım e, hepsini yapabiliriz kodumu. Dön dön dön dön dön dön. Oğlum kar ne kadar güzel ya. Şuna bakar mısın nasıl dönüyor araba yan yan. Bak bak bak bak bak. Harika ya harika bir şey bu kar. Neyse şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi. E, lafı uzatmadan şuradan bir dönelim. Şöyle kamil adaylarını bulalım. Ya da bir... Lan dur! Annen abradını radyodan az daha telif yiyorduk. O ne öyle? Ne oluyor orada? Tepemizden birisi uçakla geçiyor. Neyse problem değil. Bu arada ilk çektiğim video olduğu için bu GTA 5 ile ilgili uzun zaman sonra eskiden de videolarım vardı. Daha kanalda gözükmez büyük ihtimalle. Çok eski. E, sanırım hiçbir drop olmayacak. Umarım. Yani öyle düşünüyorum. Varım düşündüğüm gibi olursa her şey. Elimizde ha, stickim var, okey. Ee, şimdi, şimdi, şimdi ne yapsak biliyor musunuz? Ne yapalım? Bir öncelikle bir yer bir hedef bulmamız lazım kendimize gitmek için. Ama o ne olmalı? Ama o ne olmalı? Yavaşla şöyle dön dön dön dön dön dön dön dön dön dön dön. Şuradan bir gidelim? Kamil adayı mı bulsak? Bir Kamil adayı mı öldürsek? Aha. Şurada dur bakalım. Kar falan da yok. Ha silahçıya gidip bir kartopu bakacağım. Kartopu nasıl satın alınıyordu ya da yerden mi alınıyordu? Hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Çok önceden bir kere daha. Yani geçen yıl kartopunu hatırlıyorum. Onu nasıl yaptım hiçbir fikrim yok. Galiba silahçıdan kartopu alıyoruz çok saçma bir şekilde. Ama yerden alabiliyorduk ya. Nasıldı o? Tab. Yok. Capslock yok. Pardon capslock buydu zaten de. Neyse boş versene. Yeni güncellemek karlar falan filan güzel. Beğendim bunu? Youtube'a direkt başlık çıktı ya ona mutluyum. Evet, polis bey nereye gidiyorsunuz? O puştu ben yakalayabilirim isterseniz sizin yerinize. Evet bu puşt mu? E, polis bey. Memur bey, memur bey. Bana sıkmayın. Öldü adam öldü ya. Adam öldü oğlum ya. Adam öldü lan. Hadi kanka, görüşürüz ben gidiyorum. Hadi ben kaçtım. Ben kaçtım aga yok yok. Ben kaçarım yok. Ananı. Gelme. Şöyle yapıştıralım. Baktık çok... Çok kararlısın ölürsün kardeşim. 3 yıldızdan kaçma keyifsin. Şuradan... Çekil önümden de sağa döneyim be. Tamam şimdi buradan düz gideceğiz. Bu arada yakında bir ssd alacağım arkadaşlar. GTA 5 gerçekten çok geç açılıyor harddisk ile. Ee, mekanik disk ya da hard disk, ee, işte öyle isimleri var bir sürü. Neyse ne işte anladınız siz. O yüzden bir ssd şart. Ssd alacağım. Hmm, şimdi buradan Şöyle sağa Buradan sağa evet sağa Sola döndük sağ dedim o birazcık saçma oldu Ana, Şimdi Burada helikopter var bu tarafa gidelim Helikopterin güç Lan çok kayıyor araba Geri de gitmiyor Usla biz yakalanacağız gibi ya Aha görmüyorlar beni Şu taraftan yağdırmam lazım ee, Şuradan şöyle sağa girersem Helikopterde dönmez dönmezse, helikopter abimiz dönmezse şuradan ben kaçarım. Şuradan şöyle tam kaçtık. La o ne? Tamam sakin. Buradan da sola dönerim bir anda artık izimizi bulamazlar diye tahmin ediyorum. Şuradan da hatta içeri girelim. Giremem. Ee, buradan içeri girersem bulunurum. Aa, birisi bu tarafa geliyor bir kamil adayı. Şuradan şöyle girelim. Hah böyle de kaçarım 700. seviye öyleyiz. 703 seviye mi olsak bu oyun Ne yapsak bu videoda Hah şey bir deneyeceğiz Bir saniye Şimdi şimdi şimdi bir saniye hemen şöyle uzaklaştıralım Aratımızı Ammonation var mı başka yerde yakın göremedim Aa var bir saniye Escape'e basamadım bir türlü lan Hah. Hmm, Şuradakine gidelim ammonation'a Oradan bir kartopu alalım bakalım Kartopu orada mı satılıyor ya da Yerden toplamayı hatırlamıyorum bakacağım artık Google'dan falan bakacağım bir şekilde Öncelikle e, spoilerını vereyim Bu video uzun olacak yani Bu videoyla e, kanaldaki kısa videolardan birisi olmayacak Çünkü GTA 5 oynuyoruz GTA 5'i kısaltırsam bir alta benzemez diye tahmin ediyorum da Çok kayıyor bir araba Güzel yapmışlar karı da, Bu kadar güzel olmasına gerek var mıydı acaba Baksana abi şu arabanın kayışına Şimdi şuradan bir dönelim Şuradan bir sol yapalım Şimdi dümdüz ilerleyelim abi hızlıca Çok hızlı bir şekilde dümdüz ilerliyoruz Şimdi agam farlar niye böyle ya? farlar niye böyle şey gibi? Neyse. Dur bakayım. Ammonation neredeydi burada? Şuradan. Okey. Şuradan bir Ammonation'a girelim. Ammonation'a girdik. bir abi. Ah. Güzel. Şimdi Ammonation'dan bakalım kartopu satılıyor mu? Zannetmiyorum niye satılsın ama. Bir değil midir yaşamak. Aa o ne? Ee bende var bu. A ben orada iki defa görüyorum yeri mi değişmiş onun? Ha yok bununla karıştırdım pardon. Evet. Şimdi ne alsak bir şeyler alalım ya. O kadar paramız var ama. bir <gülüyor> <Bundan> biraz alalım. Al, al, al, al, al, Seni gidi seni. Bu arada para kasma taktikleri de yapabilirim. İsterseniz yorumlara yazarsanız para kasma taktikleri yapabilirim. Bu 44 milyonu nasıl kastım? 44 milyon değil mi? Aynen. 44 milyon nasıl kastım? Bunları söyleyebilirim. Oha 5K mermi ne lan? 6K. Tamam. Yeter 7K mermi'lerde ya yani. Daha ne amana? Şimdi buradan bir... E, süper heavy armor alalım. Fullenmişiz zaten. Tamam. E, şimdi... Dayı ne diyorsun ya? Dayı ne? sen şimdi hazırsın falan filan. Gel buraya. Dayı niye korkmadın dayı? Dayı silah çıkartıyorum bak. E ee? Aa polis gelmedi peşime. Dayı ölmüş ya. Bakın arkadaşlar bütün paramı böyle kazandım ben. Buradaki mağazaları soyarak. Bak soymadım bile fark ettiyseniz. Aa polis gelmedi olaya bak. Var mı lan? Allah Allah. Şeref yoksun insan. Bilmiyorum polisine niye gelmedi de. Aha, nur. Sticky bomb. Okey. Geri dönelim şimdi şöyle. En boy oranlı bir dövüş olacak şimdi bak. Şu karşımda değil mi hemen? Evet, şu an dönüyor. Bir yere doğru gidecek. Gitme. Gitme. Sana mutfağaçım. Geliyorum lan, bekle lan. Bekle, geliyorum, bekle. Bir dakika, arkamdaki daha mı yakın? Arkamdaki at, Kamil adayı daha yakın ama ben şuradakine gideceğim. E, yok oldu. Ha şurada. İki adet Kamil adayımız bulunmakta. İki adet Kamil adayını şimdi nasıl kıstırılır? Local pizza boy now online. Okay, okay. Be online and ready. Ee, bir frene basalım şurada. Bir fren basmayı bilmemiz lazım arkadaşlar. Gerçekten fren basmayı bileceksin hayatta. Şimdi. Şu Kamil adayına bir bomba atalım. Bakalım tepkisi ne olacak? Ölçelim. Önce bir elimizi içeri alalım. Hangisi lan? Allah bulamıyormuş. Ha üst tarafta. Beni mi arıyor polis niye ki? Allah Allah. Aa orada. Bekle geliyorum. Ne kadar yanlış bir iletişim. Cık. Aha şuna gidelim. Şu Kamil adayına bir Keşke dün düz gitseydim. Lan gel buraya. Yeni güncelleme karmar işte. Öldürdüm adamı da öldürdüm bak o yönden bak adamı da öldürdüm ben. Evet. Niye böyle oldu ki bu? Neyse. Eee şimdi hay koyam. Eee bu telefon niye böyle parlıyor lan gözüm kör oldu. Bu ne böyle? Eee evet güzel kar yağıyor ama nasıl karıyı yerden alıyorduk onu hatırlamıyorum ben. Hmm. aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim diğer videoda. Aaa dur. Bizim arabamız patlamış hemen. Oğlum bu telefon niye böyle? Kör olacağım lan. Lan bu ne? Ulan bu ne ki la? Şunu bir yaptıralım kızım. Seni şunu bir yaptır. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi şimdi. Şimdi şimdi. Bu arada DJ'im taktik glitch ya da hile falan değil. Onu söyleyeyim öncelikle. Hile ve glitch'e karşıyım zaten GTA 5'te. Yani bu oyunda da hile yapacaksanız daha gidin yani. Daha ne ya? O ne lan öyle? Selamun Aleyküm ligü. Öl bakayım. Kanka öldün kank Ana ne avradı ne. Şunu alalım. Ee, çabuk bilmem lazım ona. Adam doğmadan koşmam lazım onun yanına. Ee, Takipçi füzeyi alalım elimize. Uğraşmayalım böylelikle. Tamam. Bunun da da füze. Kaptan arıyor. Selamun aleyküm. Merhabalar Aku. Missles'ı alalım abi şundan. Dur dur dur. Selamun aleyküm. Lan korona yoktu bunda. Korona yoktu. Mu? Nitroydu koruna zannettim lan Nitroyu. <Gülüyor> AFK kesmeyi seviyorum. Birçoğunuz buna kolay kill denilebilir. Ama kolay killse de kolay kill kardeşim. Ben aldım. Ee, server'ın birincisi miyiz? Ona nereden bakıyorduk lan? Bir yerden ha değil ki bu. Dur kafayı yedim ben dur. GTA orada gitti aklım. Bir dakika dur. <gülüyor> dur bakayım. Aaa reis pasif almış. Ama elinde silah var. Nasıl yani? Lan? Oğlum bu pasifteki elinde nasıl silah var? Kıyafeti yüzünden mi acaba? Lan pasifte tarıyor adam. Aa. Aa. Aa. E, canımı da yakmıyor da. Korkunç bir tip yani. Hocam. Dayı ne yapıyorsun aman ben korktum kaçıyorum ben bundan. Polis LSPD anlıyorum abi. Lan? Gelin buraya, gelin buraya yaa. Kanka yanıma kadar geldin, deli misin sen ya? Cık. Gider misin Allah aşkına, rahatsız oldum şu an. Ölmeyen ve silahı olan bir insan yanımda şu an, Allah. Bir anda canlanıp füze atacak gibime geliyor, hadi. Pasif moddan çık kafana patlatayım. Hayır. Füze atarsa işler galiba. Lan yürü git lan. Amuk delisi. Dur şurada saklanayım mı saklanayım saklayayım, dur. Ölü bakayım. Birinci Kamil adayı tamamlandı. Gelin abi. Geri yeniliyoruz mermiye hemencik. Şöyle. Evet. Birini vurdum. Ee, arkadan yiyorum galiba anlamadım. Kral bize yardım ediyor. Ee, helikopter dayı bir bak Cık. Helikopter bile bizden kaçıyor kardeşim ya <gülüyor> Ya Niye uğraşıyorsam Gel ya, Kaçmıyorum ki zaten dayı Duradım adamı patlatacağım bak bak Bak bak Aa, Patlatamadım Neyse dur her neyse. Tamam. Kamil adayları altı kamer mi var? Bak işte de var. Patladın agaa! Yansan artık. Patla kardeşim artık. Oh tertemiz. Çık oğlum GTA 5 videolarının devamı için bu videoya 60 like ve üzerine atarsanız devam edeceğim arkadaşlar. Abi kar ya, kar ya. GTA 5'te kar var. Kar gören, masum, aybek. Evet, şimdi arabaya binelim. Ah shit, ne oluyor? Ananı avradını bir yere sıkıştım. Sakin. Sakin ol. Memur beyler memur beyler. A lan atlama lan niye atladın. Ayağa kalk ayağa kalk. An oğlum. Lan. Bizim adam ve fat arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Lan. aslan lan, lan bastan ölüm öldük ya la lan ölme öldük ya la. la öldük ya la bak kendine gelmiyor ya la oyun ha? kendine geldi ya la friend mi aa lan bu şeymiş ya ana Aa, lan bu bizim arkadaşmış lan ana ene ene bu bizim arkadaşmış bu bizim arkadaşmış lan lan oğlum arkadaşımı vurdum lan oğlum lan lan arkadaşımı vurdum oğlum lan arkadaşımın kafasını sıktım lan lan vurdum lan lan Lan oğlum öldü lan. 9 pizza boy lan. Lan oğlum lan. Lan adam öldü lan. Lan adam elimizde büyüdü öldü lan. Lan bu da yapılmaz lan artık. Yok artık lan. Lan oğlum adam öldü adam. Lan öldü lan. Ana ana vurduğunu arabanın lastiğini patlatırsınız ha. Lastiğine ha. Bum. Bum! Herkes patlayacak ulan. Herkes. Bum bum bum. Her yere bum. Arka katta bum. M Molotof. Molotof. Karın üstünde yanan ilk Molotof'aylardı, öyle duydum. Bir arkadaşımdan öyle bir şey aldım, bilgi aldım. Tertemiz delirirsiniz. Yanın yanım polis memur bey yanar mısınız yanıyorsunuz memur bey. Hmm. Lan kar var lan kar. Kendinize gelin. Şimdi bas bas bas bas A, tekerleğin olmuş fırladı fırlayacak. Lan tekerleme ne oldu benim? Lan tekerleme bir şey oluyor. Dur. First persondan kullanalım biraz. Ya. Bak bak bak bak şekil ku şekil kullanış anam. Bak bak bak. First person sonra şekil bak bak. Görüyor musun? Bak bak. Olaya bak. Aa dur şuraya girelim de. Be, arabalarımı falan göstereyim ya. Nasıl GTA videosu çekilir bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum ki oğlum. Çık oğlum. Lan ananı. Gir içeri gir. Gir içeri gir. Gir içeri gir. Allah razı olsun bak. Allah böyle vaklardan rahatsız olduzun diyorum. Biz alta battım bakayım mı? videonun FPS'i nasıl? Tamam. Güzel. Videoda bir kasma donma olmaması gerekiyor inşallah yani. Ananı sikeyim. Daha ölüyoruz daha ya. Bu arada GTA 5 yayınları çok yakında devam edecek. Şu arabayı da bir göstereyim. Teaser tarzında olsun. Bu arabayla önümüzdeki videoda çok güzel planlar geldi aklıma. Şimdi geldi. Ee, bu araba burada değil mi? Heh. Gördüğünüz mü bebek? Bundan birkaç tane alayım mı arkadaşlar? Ve hangi... Ana! anlamdan vurulmuşum kardeşim. Cık. Dur şöyle yapalım. Heh. Gördüğünüz şu arabayı alayım mı? Almayayım mı şimdi? Bak şu Alayım mı derken pardon. Daha değişiklerine yorumlara yazın. Örneğin işte bunun tırı var şeyi var. Siz biliyorsunuzdur, benden niye biliyorsunuzdur. Bu yüzden yazın e, yorumlara. Sizin istediğiniz gibi modifiye yapacağım yorumlara bakaraktan. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı, siz de kanala abone olmayı unutmayınız. En azından hoşçakalın. Hepinizi birbirinizi Bay bay.